Bugün 20 Ekim 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay, özgüvenimizi ve sanatsal yaratıcılığımızı artırabilir. Sabah saatlerinde Ay, İkizler burcundaki Mars'a uyumlu görünümde olacak. İletişim ve ulaşım hareketli olabilir. Kısa yolculuklar, haberleşmeler, yazışmalar, sohbetler, eğitim ve ticari konulardaki faaliyetler artabilir. Öğle saatlerinde Ay, Terazi burcunda birleşen Güneş ve Venüs'te uyumlu görünümde olacak. Özel ve sosyal ilişkilerimiz desteklenirken sanat, estetik, güzellik, saç bakımı gibi konularda da verimli sonuçlar alabiliriz. Aslan Burcu'ndaki ay 13.35'ten itibaren önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Öğleden sonraki saatlerde önemli işlerle ilgilenmek yerine keyif, konfor, kişisel zevklere yönelebiliriz. Rahatımıza daha düşkün olacağımız için tembellik eğiliminde de olabiliriz. Yeme içme konularında da aşırı iştahlı davranabiliriz. Ay akşam 19.25'te Başak Burcu'na geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün günlük işlerimiz, beslenme, sağlık, hijyen, düzen, beklentilerimiz öne çıkabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.